Abi sen Amerika'dan geldin. Portakal baseball. Ee, at abi. At. Şu abi enteresan duruyor benim motorun yanında. Patatesler. Patates biraz pahalı. Niye bilmiyorum. Patates krizi falan mı var? Türkiye'deki tekrar This week it's more than 2 euro now. Yeah. Friend, right. No one is winning from this. All loser. Günaydın arkadaşlar. Gezen almaya gidiyorum. Ya burası ne kadar Los Angeles'a benziyor. Palmiye ağaçları, burada homeless'lar, köprü altı. İlk defa girdim bu kavşağa. Şimdi Kalite'ye gidiyorum. Kalite'ye de oturan arkadaşları varmış. Orada kalıyor. Şimdi gideceğim onu almaya. Bir kahvaltı yapacağız. Çok geç tabii yapıyoruz kahvaltıyı. Monastraki'nin orada bulunan börekçime götüreceğim. Merak ediyorum beğenecek mi yoksa tadı tuzu yok diyecek mi yine? Onu çok merak ediyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. Benzin ışığımız yandı. Şöyle gidelim bir benzin alalım. Bakalım 2 euroya yaklaştı. Daha doğrusu 2 euroyu geçti. Dur bakalım. 2.69 görünüyor. Geçen hafta burası 1.99'daydı. Ege'nin iyicin... 2 euroyu geçirmemek için uğraşıyorlardı ama 2 euroyu geçmiş. Burası da geçmiş. Bakalım açık mı, kapalı mı? Aa, kapatmışlar mı? Dur bakalım. Yok açık 2 Euro 99 ya. Yani. Geçen hafta 1.99 civarıydı. Kalimera, Kalimera. How good. good, how are you? Is a good friend of mine Hello. and uh, yeah. Uh, yeah, that's that's my vlog. Yeah, you're gonna be my vlog. Yeah. I enjoy <laughs> yeah. I am from Kalamata. are oh, you're from Kalamata. Yeah. yeah. yeah. Very nice. I guess. Yeah. Oh, I guess I say it's very nice. I have to go. I need to go. Yeah, for sure. Man. Have a little port. It's very nice. Yeah. It come sea. It it have mountain. It's all together. What's I your favorite place to go in Kalamata? Alfara. It's a, a small village. It's my village. It's right before the tools that you pay. This week, it's more than two euro now. A bit up. Yeah. My friend, this situation is very bad for everyone. Right. No one is winning from this. All losing. Here in Greece, the only way to take taxis is to buy gas. Right. So, from the gas, they take all money. If In Greece, two days the cars doesn't move, the the economy will go down very much. No. But Greeks, we are not all together. If we are, we're all together, then they, they will say that the taxes will have to go down because there's no one outside to go. No. You know, this is about the bad, uh, situation here. We are not everyone for everyone. We are one for one. Hang in there, my friend. Hang in tight. We need to yeah. fight together. We be together. Good. We I like your back man, very yes. cool. Yeah. It's, it's a gift from my girlfriend. I am lucky. Nice. What can I say? He, she's lucky too, man. You're such a good guy. Yeah. Şimdi dostlar, benzin iflileyeceğiz bakalım. E, bir çizgi vardı, bakalım şimdi kaça dolduracağız. I think it will be around 20 euro or I maybe see. 19. Let's it's see. It's not uh, empty. Yeah. For empty. Yeah. It was like blinking. You will see. Today I play with a gentleman here. Like how much? In five wins you take one coffee. I won today my second win to five two coffees from here. 21 euro tuttu arkadaşlar. Valla arttıkça artıyor. Çocuğun da morali bozuk. Buraya gelirseniz mutlaka Tassos'a selam verin. Çok sağlam bir çocuk. See next time. Çok eğlenceli bir çocuk ya. Her yerliğinde muhabbet ediyoruz. Daha oz adamım benim ya. Benim kanala da abone ve çamları manları her şeyde açmış bir arkadaşla bir, bir kere bahsettim. Ya kamerayı gördü. Ne yapıyorsun? Vlog çekiyorsun? Ne yapıyorsun? falan dedi. Kendisi de ilgili baya YouTube kanallarını falan takip ediyor. Sistemi biliyor. Ben de evet falan dedim. Türkçe paylaşıyorum dedim. Buradaki hayata dair, yaşama dair içerikleri. Çok sevindi. Bir sonraki gelişimde bana bak dedi. Ben takip ediyorum dedi. Altyazılı olanları altyazıları açıp izlemeye çalışıyorum falan dedi. Sağ olsun bu sefer de alma şansım oldu. Buradan değil. İki sonra sola. Bugün tatildi, resmi tatilde buranın bağımsızlık günüydü, ee, Yunanistan'ın bağımsızlık günüydü. O yüzden uzun long weekend yaptı insanlar, köylerine, kasabalarına gittiler ya da böyle bir insanlarda bir tatil havası var. Bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu? Herkes böyle bir relax modda. Kaliteye güzel, orta segment bir semt, yaşanılabilir bir yer. Güzeldir yani, fiyatları da makuldür. Şöyle 400 liraya falan güzel oturulabilecek. Ee, iki oda bir salon ev falan bulunabiliyor ee, merkezde aynı ölçekteki ee, bir evi ev için 200-250 euro Yani merkezden bahsediyorum işte popol civarlarında 200-250 euro daha fazla ödemeniz gerekir buraya kıyasla ee, kolonaki falan çıkarsanız onun üzerine bir 200 daha koyacaksınız hatta belki 300-400 bile olabilir yerine göre değişiyor sağlı bir zaptır kolonaki burası geldik Burada evet. Şöyle çekeyim ben. Evet tipik bir kaliteye semti. Burada arkadaşlar e, binaların giriş katları böyle bu şekilde otopark yapıyorlar. Şu, şöyle şu köşede gördüğünüz gibi. Genelde giriş katlarını böyle otopark yapıyorlar. Hatta şurada bir tanesi açılıyor. Bir motorlu bir arkadaş giriyor otoparkına. O da kapalıya sokuyor. Herhalde motor olduğu için açıkta tutmak istemiyor. Mantıklı. Kapatalım. Ee, birazdan da gelir gezeneceğim bura. Oo Kardon Allaha Sen şu ceketi giysene. Hem bu motor ceketi hem de güvenlik olur. Aynen. Aynen. Kavgaya girersen sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Kavga da koruyor yani. koruyor. Abi sen Amerika'dan geldin. Portakal, beyzbol. Şurayla vurabilirsin. Hadi al. <gülüyor> <gülüyor> Yerlerde. <gülüyor> At abi. At. Nasıl atıyorlar değil mi? Şey, şöyle bir hikaye falan var. Şöyle bir ritüelleri var falan. <gülüyor> Aynen. Biz normal şey yapacağız. Atma. Şey, şey antrenmanı. Şöyle yapıyorlar ya. <gülüyor> bu arada içini açalım. İçini açalım. Abi bende şu anda kas var. Koku falan. Nasıl bir kıvamı? Bu normal şuradan düştü. Yalnız, Yeniyor mu? Şey, turunç diyorlar. Bu turunç, bu kontakal var. Baksana tadına. E tabi şimdi kokonatlardan sonra, ananaslardan sonra ekşi. Nasıl tadı? Bayağı ekşi abi. Bayağı ekşi. Böyle Limon gibi değil mi? Böyle sık falan. Aynen. Şimdi ne yapacağız abi? Börek yiyeceğiz. Evet. Bakalım dün tadı tuz yok dedim bizim buranın yemeklerini Bakalım burada bugün yiyeceğin böreğin tadı tuzu var mı? <gülüyor> tuz şu anda ekşiledim seni biraz tuz gelsin diline. Kadıköy Barlar Sokağı gibi düşünebilirsin. Burada barlar falan var. Böyle alternatif mağazalar, dükkanlar, dövmeciler. Aynen. Acaba böyle buranın edebileri mesela işte yazar, şair, edebiyatçısı falan gelip buralarda oluyor mu? Burası biraz daha genç kesim. Onlar buraya geliyor mudur bilmiyorum ama burası böyle daha genç. Sanatçı. Evet yani çizer, mizer tayfa geliyor tabi yazar çizer. Ama çok ciddi yazarların buralara geldiğini zannetmiyorum. Burası Cihangir'den çok daha çok Barlar Sokağı gibi diyebilirim. Hani böyle o kadar şeyi değil. Börekçi'ye geldik abi. Mekan şurası. Ayasofya'nın logosu falan var. Ayasofya'yı kullanmışlar. Canı getirdim sevdiğim börekçime. Bir tane kıymalı söyledim, bir tane peynirli. Ben peynirli aldım. Kıymalı seviyorum ama bana biraz dokunuyor abi kıymalı. Nasıl buldun? Şahane. Türkiye'deki tatları tekrar alabiliyorum. Bu kıymalısı. Espresso here. Şimdi ben Fredo Espresso söyledim, ee, ona da Fredo Cappuccino söyledim. Şimdi ilk defa içeceksin değil mi? 2-3 haftadır gelip henüz daha soğuk kahve içmemiş Can. Bakalım kahve ile ilgili ne düşünecek? Karıştırmıyorsun. Hmm. Görüntü çok iyi ama. Evet Yunanistan'a has bir şey. İçtiğin kahvenin adı Fredo Cappuccino. Şunun bir tadına bak. Bu da espressosu. Cappuccino O daha güzel. Onu da tahmin ettim. Cappuccino'cu olduğun için. Ben, e, ben onu da seviyorum da. Bugün bundan içesim vardı. Burada bu. Çay yok abi. Burada insanlar bunu içiyorlar. Gördüğün gibi herkes de bu tip soğuk kahve içer. Fiyatlar? Fiyatlar abi 2.50 bir porsiyonu. Yani bizim şuradaki hesabımız 10-11 euro arası bir şey. Bu arada dondurmaya dondurma diyorlar. Yani. Aa, evet. Tam maaşınıyla bir şey değil mi? Ekmek kadayıfı. Bak oku orada birçok Türkçe şey var. Ekmek kadayıfı var, lokum var. Başka ne var? Kaymaki var. En baştaki kaymaki. Zaten en tepede Ayasofya var. Güzel olan bir şey bence çok naiflik yapmışlar. Minarelerini kullanmışlar. Minaresiz de kullanabilirlerdi. Ha, evet. Orjinal haliyle. O da güzel bir düşünce bence O zaman çirz abi hoş geldin tekrardan Aloha, Aloha. Şimdi abi buranın spesiali Bugata Bak bakalım tadına Bugata. Aha Gelmiyor ya <gülüyor> İkisini beraber alsan. <gülüyor> Adam kokonat ye yiye normal yemekleri unutmuş Çok da bir olayı yok diyorsun. Bize bize çok yakın bir tat değil. Biz böyle çok böyle şeyleri çok yemiyoruz. O zaman bize daha yakın bir tat var. Ee, lokma. Şimdi sıra lokmada. Bu olsa da ol, olsa da olur, olmasa da olur diyorsun. Yani buraya gelen Türklerden bunu çok beğenenler var. Ya da senin gibi düşünenler var. Ben de seninle aynıyim bu konuda. Yani evet ya çok da bir olayı yok gibi. O yüzden bilemiyorum. Bazı kişiler çok seviyor. Şimdi olay bu. Evet, okuma. Bu mudur? Afet olsun. <gülüyor> İyi süper. Ben de şu kamerayı çıkartayım. Bir tane de ben gömeyim. Öyle olmaz. Biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar. Hadi bana da afiyet olsun. Soralım ne içiyorlar? <gülüyor> drinking cappuccino, fredo espresso. Fredo espresso. Americano, Americano. Oh, Nice, nice Where are you guys from? Athens? The city Oh, you're local, you're from here You grew up here Oh, that's so cool, that's so cool What year is this? What year? Seven Year 1970? Hı hı Ooo Vav wow, 1970 50, 52 wow. 52 yıllık arkadaşlar Motora bak ya 52 yıllık Hala biniyor abi buna Abi 52 yaşında motor ve abi hala biniyor 52 yaşında Vay be. Ve şey abiler Burada buralılar Burada büyümüşler bebeklikleri falan Ha. Ve biniyor abi Kullanıyor bunu yani Baksana şuraya ya. Tarih var Gel abi Yasu Abi şurası da enteresan bir mekandır Cadılar Bayramı için falan süslerler Her böyle etkinlikte falan bu sokakta Cadılar Cadılar Bayramı Yunanistan'da Yani en bilindik mekanı burasıdır Little Cook diye ee, böyle bar, restoran, kokteyl falan. Tabi tabi buraya gelirler böyle fotoğraf falan çekmeye. Tiyatro falan da var ya, içinde. Bon benziyor ya, şu abiye baksana. Evet. Bon geçti. geçtim. <gülüyor> <gülüyor> bon <Jovi 'nin> Yunan <gülüyor> versiyonunun genci. Her yol Monastraki'ye Monastraki çıkar. <gülüyor> yol verin bakayım. Gezencan var burada. Paşa var paşa. Paşa'ya yol verin. Buradanistan'da yaşam var burada. Bak polisleri hiçbiri geçmiyor. Ha. ha biri geçti. Hepsi arkasında. Öndekiler polisler. Bak bizim evimiz korkuyoruz. Geçemiyoruz. Kimsede kask yok abi. Ben geçsek olur mu? Aa, çok dar. Köpeğe bak. Şurada balık pazarı var abi. Orada enteresandır bayağı. Pazar var sol tarafta. Burası balık pazarı. Şöyle bir ortam var burada. Abi. Balık pazarına girdi. Bende şurada e, bir pazar var. Halk pazarı. Ona bakacağım. Fiyatlar neymiş? E, portakalımız arkadaşlar 90 cent. domatesimizin kilosu 2 euro. 1.30 euro. Burada küçük domatesler var. 3 euro 90 cent. 4 euro 50 cent. Avokado Muza bir bakalım. Muz ne kadar arkadaşlar? Muz da 1 euro 90 sent elmalarda 150 civarında Çilek 2 euro morun arkadaşlar 60 sent 59 sent yeşil biber arkadaşlar 2 euro 99 sent Burada biraz daha uygun bir limon var 69 sent 1 euro havuçun kilosu salata 1 euro 79 sent 99 sent de Şuradaki domateslenmiş arkadaşlar. Şöyle isterseniz zeytinlere bir bakalım. Zeytinler arkadaşlar 4 euro, 3 euro, 5 euro siyah zeytinler. Bu bizim Türkiye'den alışkın olduğumuz zeytinlerde. Nerede? Ha şurada. Şunlarda 5.50. Daha siyah zeytin. Her çeşit burada zeytin var. Kalispera. Yasin. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkıyor. 6 euro falan en pahalısı. 3 euro, 4 euro, 5 euro. Fiyatlar böyle. Nar kaçmış. 2 euro. 1 euro 99 cent. 99 sent, 1 euro çilek. Güzel fiyatlar ya. Marketlerden daha uygun geldi bana. Hani Lidl'a gitmiştik. Lidl'da çok daha pahalıydı fiyatlar. Mahalle pazarı. Buranın yerel insanları getirip satıyorlar. Burada ithal ürün var mı bilmiyorum ama belki çikita falan bunlar ithal olabilir ama çoğu şey burada. Yerel patatesler Patates biraz pahalı. Niye bilmiyorum. Patates krizi falan mı var? 1 euro. Yani şu en kötü patates 1 euro'dan başlıyor. 2-2,5 euro patatesler. Patlıcan 2 euro 19 cent. Kabak 1 euro 49 cent arkadaşlar. Fiyatlar böyle. Hadi Can'ın yanına gidelim, bakalım o ne düşünüyor fiyatlarla ilgili, onun bir görüşünü alayım. Hani Hawaii'den geldi, Amerika ile ilgili bir fiyat kıyaslaması yapalım, siz zaten Türkiye'deki fiyatları biliyorsunuz. Can'a da benim ceketimi giydirdim, emanet gibi oldu. Hawaii'ye göre abi nasıl? Yani yeni geldin? Kilo fiyatları, Hawaii'de genelde 2-3 tane, üç tane e, torbaya sarıp veriyorlardı. Onların da fiyatları hep 1 euro, 2 euro, 3 euro ydu. Dolar mı, euro mu? Pardon dolar. <gülüyor> okay. ya ama buradaki fiyatlar bence daha uygun. Çünkü işte kilo bazında buradaki fiyatlar. Hı -hı. Bir de ben buranın zaten damak zevkine daha aşinayım. Bu meyvelere, sefkelere daha aşinayım. Şu abi enteresan duruyor benim motorun yanında. Abi ne yapacak? Motoru çizecek gibi duruyor ya. Abi motoru koruyor. Hmm. Bodyguard tuttum abi motora. Burası motor ülkesi. Evet. Zaten bir sürü motorlu var burada. Evet abi. Ve şöyle bir abimiz de yanında geliyor koruma olarak. <gülüyor> <Hadi gidelim. gülüyor> Hadi. Arkadaşlar, Atina Akademisi'ne geldik. Can şimdi bir sosyal deney yapacak. Türk bayrağı vardı benim ofiste. Onu koydu cebine katladı güzelce. Ee, şimdi burada akademide gençlerin falan işte üniversitelerin olduğu kişilere soracak. Bakalım Türk bayrağı falan açmaya çalışacak. Bakalım neler olacak. Ben de çok merak ediyorum. ön hazırlığını falan yaptık. Bakalım ortaya neler çıkacak. Bakalım abi nasıl hissiyat. Hazır mısın? Biraz heyecan var. <gülüyor>